Herkese merhabalar. Uzunlardan sonra sanok oynuyoruz. bayağı oldu sanok oynamaya da. Kendi paradaysa da attık. Gelen var mı? Umarım vardır. Boş geçmez buralar. Sanki boş geçecekmiş gibi duruyor da. Aynen boş geçecek. Çünkü kimse atlamadı. Şaka maka. Güzel gördük. nereye? Kankileriniz zaten şu anda sizin. Oyunumuza devam edeceğiz. Mesela bu belki çıkabilir. Onları oynayalım. Geldim çekerler. Ve Kar98. Geç kaldık ama birisini indiririz oradan. Kaçmaz yetişirsek. Yetişemedik. iyi topa, topa, topa, topa, topa, topa. nasıl olabilir Topla topla topla topla topla topla topla nasıl sıktın? Lan lan bir iki üç bende. Fırlatalım. ne nereye? Bir kış Buraya yapalım oraya atlayan vardı ya. Bayağı takım oraya atlamıştı. Ferahe'nize de atladık. Ferahe'nize. Diğeri skan skan nerede? motormuş ya motoru gördüğümüz iyi oldu diğer zıp zıp yok piyasada yok Belki görene kadar burada Ana arkadan hala sıkan var ya nereden sıkılsın şimdi İlk önce sağdakini halledelim. Başka var mı sizden? Para veririm bak. Hadi bir yeminler çıksın. Hadi sevindirin beni. Yani ne sevindirmiyor bunlar ya. Hadi oradan gel. Aha, önümüze de sumo atmış. Sinsi. Yudancılık yapacak şimdi. Hani bombayı düşersin. Şakamakla şey düşmedi. Adana ölürsünüz ama. Kaç? 130 bermemiz mm var. Yettiği kadar az kişi kalmış. Koş. Kaka. Bu ne? Sonunda bayağı kaçırdık ama bayağı kaçırdık oradakini. Ama hatamızı da ettik sonunda. Dağımızdaki evlerden de bir kişi sıkıyor. Her zaman canımızı full dememiz lazım. Her zaman fullde kalacağız. gördüm seni. Gördüm seni. Evet. Son iki kişi. Bir kişi. Sonra kalan Simiram isterdi şimdi. Yok göstermiyor da kendini. Hadi bir zıp zıp. Altında olabilir mi? Son 40 saniye. diyeyim? Sen şaka olmalısın. Adam gitmiş. Nerede pusmuş ya? Adamın pus tipleri bakla. Adam ortalıkta adamı göremedik.